Ve oradan bütün seyircilere geçiyor. Zaten biz ortak aslında aynı şeyi paylaşıyor. Ee, ben çok isterim açıkçası. Aslında şu anlamda da çok yabancı değiliz diyebiliyorum. Biz Kuruluş Osmanlı yapıyoruz Türkiye'de. Bizim de bunu yapmamız lazım. Biz Türkiye olarak yapıyoruz ama Özbekistan'ın da bunu daha fazla duyurmak daha fazla yapmak istediğini ben duyduğum zaman ben hemen gelmek istiyorum. O yüzden bunları daha da yukarı çıkarmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben şahsen elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım bununla ilgili. Ya ben böyle büyük çapta, böyle hem orta inanacaklar ve uyumayacaklar.